Herkese merhaba. Bugün Ramazan'ın gülü güllaç yapıyoruz. Yapımı kolay, yemesi çok zevkli bir tatlı. O halde güllaçın yapımına başlayalım. Öncelikle güllaç için 2 litre sütümüzü tencereye aldık. Ben de boşaltayım. Ve üzerine 2 bardak toz şeker ekliyoruz. Burada güllaç yaparken önemli olan sütün sıcaklığı. Yani böyle yoğurt mayalarken olan ısıda olması gerekiyor sütü. Şeker eriyene kadar biz böyle karıştırıyoruz. Sütümüz hazır. Şekerlerimiz eridi. Gene de şöyle bir parmağımızı batıralım. Eğer elimizi yakıyorsa olmamıştır. Yani sıcaktır. Onu biraz ılıtmak için beklemek lazım. Ama elimizi acıtmıyorsa olmuştur. Bizimki hazır. Elimiz acıtmıyor. Şimdi güllaşlarıyla ıslatmaya başlayalım. Böyle bir su kabın içerisine boşaltalım. Tam bu aşamada eğer göl suyu eklemek isteyenin olsa ekleyebilir. Ben çok tercih ediyorum bu suyunu. Şöyle kabımızın içerisine biraz gölümüzü ekleyelim. Alt kısmı da Ben yani bilan biraz kırdım bu şekilde, daha kolay değil. benim e, kabım kare, kare borcama koyacağım, o yüzden bu şekilde kırdım, hazır olsun diye ve sütümüzün içerisine atıyoruz, güzelce böyle elimizde zaten anlaşılıyor yumuşadığı bilan çarplarını. ve kabımızın içine böyle yerleştiriyoruz. Parlak taraf var burada, parlak taraf üstte gelecek şekilde. İçin yarısı kadar böyle serdim borcamına. Şimdi e, fındık. ben fındık ayarladım bunun için. İsterseniz ceviz olabilir, artık fıstığı olabilir. Ben ceviz fındıkla e, fındık rahatsız bunu. O yüzden şöyle elimizle her yere gelecek şekilde serpelim. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz içine. Hiç falan gerek yok yani. Kendinize ilginçlerini ayarlayabilirsiniz. Döktük içerisinde şimdi üstüne devam ediyoruz bu tasıda üzerine dördürüm. bu şekilde bir 2 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Daha sonra dinliyoruz ve dinledikten sonra bir 2 saat daha dinlendirirse gayet güzel olur. Şimdi bunu da hazır. Toplam 4 saat dinlendi buzdolabında. Şimdi çıkartık Üstüne ben tekrar fındık ekleyeceğim. Fındıkla böyle Ben bunları kestim hemen hemen bir altı parçaya böldüm. İsteve al isterseniz üzerine çilek, vişne gibi meyveler falan falan da ekleyebilirsiniz. Gülarşlarımız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.